Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl yani 1500'lü yıllardaki durumu ve bir süreçteki meydana gelen değişmeler üzerinde biraz duralım. Tabi işlemiş olduğumuz konular biraz yüzeysel ve sati geçiyor mecburen. Geçen derslerinde de söylemiştim. Çok kapsamlı bir süreç, uzun bir süreç. Koskoca yeni ve yakın çağ tarihi diyoruz. Bu yeni ve yakın çağ tarihi içerisinde hem Osmanlı tarihi var, hem dünya tarihi var, hem Avrupa tarihi var ki bunlardan sadece rönesans ve reform bazı tarih bölümlerinde tek bir dönem olarak, ders olarak işleniyor veya Osmanlı tarihi bir, iki, üç, dört, beş diye beş dönem halinde işleniyor, iki buçuk yıl boyunca işleniyor. Biz bütün bunların belki 4-5 yıl içerisinde işlenecek bir konuyu çok daha kısa bir süre içerisinde işlemeye çalışıyoruz. Bu da mecburiyetten daha dar kapsamlı veya da ne diyelim daha yüzeysel ve sahti geçmemize neden oluyor. O için biraz dikkatli olun, dikkatli dinleyin. Artı not alın. Burada eksik kalan konuları kendiniz okumaya çalışın. Şimdi 10 6. yüzyıl dediğimiz yüzyıl Osmanlı Devleti açısından baktığınızda Osmanlı Devleti'nin gerçekten de bir zirve dönemini teşkil eder. Şimdi 16. yüzyıl Osmanlı Devleti için bir zirve dönemidir. Orkunlaşma dönemi. Artı 16. yüzyıl Osmanlı Devleti için baktığınız zaman klasik dönemin en temel noktasını teşkil eder. Yani klasik dönem dediğimiz tüm kurumların müesseseleri müesses izamın devletin bütün kurumlarının yerleştiği bir dönemi teşkil eder. Fakat bununla beraber bazı ki 16. yüzyılın en büyük padişahı Yavuz ve Kanunluydir. Yani Yavuz 1502'den 1520'ye kadar Kanunlu ise 1520'den 1566'ya kadar, kadar bir süreç içerisindir. Gerçekten çok uzun bir süreçti, yorucu bir süreçti. Hem sultan için yorucudur, hem toplum için yorucudur, hem devlet için yorucudur. Bir e, bıkkınlık meydana getirmiş midir? E, getirme ihtimali vardır, bunun emaleleri var. Mesela Kanuni Sultan Süleyman son 13 yılında hiç sefere çıkmamıştır. Başka sebepleri de vardır. Hürrem vefat etmiştir, oğul Cihangir vefat etmiştir, ee, kendisinde farklı bir hastalıkları vardır. Yani toplumda hafif bir tepki vardır, hafif böyle. Ne tepkisi evet, vardır? Yani 13 yıldır sürekli seferlere çıkan, de, çıkan de, ıı, partisi, 13 değil belki de, ben de. Ben son üç yani 10 yıl olabilir tam diyeceğim. Sultan Kasım Süleyman 13-14 sefer etti toplamda 10 yılları diyelim yani, evet. yani Zülfikar seferine kadar uzun bir süre sefere çıkmamıştır. Tabi onun Uzun bir süre, süre sefere çıkmaması toplumda acaba ne oluyor? Sultan hasta mı? Niye sefere çıkıyor diye bir endişe durumunun meydana getirmiştir ve bir de baskı vardır. Yani toplumun e, dinamikleri Kaan Sultan Süleyman'ı zorlamaya başlamış. Bunun için Kaan Sultan Süleyman kendisini zorunlu hissetmiştir sefere çıkmaya ve hasta halinde sefere çıkmak zorunda kalmıştır. Ve var seferinin dönüşünü de zaten vefat etmiştir. Onun için bu dönem gerçekten toplumda dinamıştır. Yani toplum sürekli yeni vetiller istiyor. Çünkü öyle bir toplum. Yani şey değil, alışkın değil böyle şeye. Ki ortaçağ devletleri için şunu göz araya etmemem lazım. Gelir kaynakları arasında Yeni fethedilen toprakları, gelir kaynakları veya da gayimetler önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor, gelir kaynakı teşkil ediyor. Seferlerin yumuşamış olması ne demektir? E, ganimetin az olması demektir. Artı sefer ormanı, organizasyon, sefer organizasyonu dediğimiz bir e, şey var. Sistem var. Bununla ilgili makaleler de vardır. Asla ben sistem, internette yazın girin, sefer organizasyonu yazdığınız zaman birçok makaleyle karşılaşabilirsiniz. Berdet sefer organizasyonu, Berdet şu gibi. Orada nasıl bir sefer organizasyonu yapıyor, sefer sırası ve sonunda neler meydana geliyor, bütün bunları görürsünüz. Sefer organizasyonunun en öneml ayaklarından birisi de esnaf teşkilatı. Orducu esnafı denir bizim buna. Bu orducu esnafı, ordu seferine çıktığı zaman Orduyla beraber gider. Eğer ki orduyla sefere gidecek yani sefere gidecek bir esnaf takımı kişisi ekibi bulma her esnafdan, berberinden tutun, sabun yusundan tutun, hamamcısından tutun, temizlikçilerden tutun bir yüz bin kişi orduyu düşünüyor. Yani bir şehir gidiyor, değil mi? Yüz bin kişi ordunun ihtiyaçları var. Sürekli bu ihtiyaçlar devletin karşılanma, insanlar harçlıklarıyla da sefer sırasında alışveriş yapıyorlar. Veya geçmiş oldukları bölgelerden ottur, arpadır, samandır, buğdaydır at, ıı, şeylere ordunun ihtiyacını karşılıyorlar. Müthiş bir organizasyon. Bu orducu eskimi yapıyor. Hem bu sefere gidenlerin ihtiyacını karşılıyor, her de sefer sonrasında esir edilen ganimetlerin veyahut da esir alınan kimselerin sat, topluyorlardır. Satışını yani köleleri alarak baskilere satmak için ordunun arkasına gidiyorlar. Yani böyle e, biraz kompleks, biraz karmaşık, biraz da farklı bir yapı var. Onun için Şimdi seferlerin durmuş olması demek orducu esnafını da zor duruma bırakıyor veya da köle ticaretiyle uğraşanları veya ordunun sefer şeyle uğraşanları zor durumda kalmasına neden oluyor.